Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız 12 burç arkadaşım inşallah iyisinizdir efendim sizler için içimden geldi şöyle dedim Şengül bir kahve seç yap 12 burç arkadaşım hangi kahveyi seçerlerse o kahve efendim sizlere ait olsun tamam böyle bir içimden geldi yapmak istedim sevgili 12 burç arkadaşım koç burcundan alıyorum balık burcu arkadaşlarıma kadar hepiniz için geçerli bir kahve seç hangisini seçerseniz o kahve efendim sizin hayatınız olsun tamam mı canlar Öyle içimden geldi birinci kahvemden başlıyorum canlarım benim şöyle bir bandıralım evet şekillerimiz ortaya çıksın sevgili 12 burç arkadaşım için ay tertemiz çıktı bakın sevgili arkadaşlarım evet tertemiz çıktı birinci fincandaki arkadaşlarım birinci fincanı seçecek olan arkadaşlarım baştan belli Feraha doğru gidecekler gibime geliyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok temiz çıktı. Tertemiz çıktı. Çok güzel. Artık bir şeyler aydınlığa doğru gidiyor. Bakın ya fincanın her yeri tertemiz çıktı. Çok güzel. Feraha doğru gideceksiniz. Şu şekilleri bir gözden geçirelim. Sevgili 12 burç arkadaşım artık hangini seçecekseniz. Bakın tertemiz. Hayat yolunuzu görün. Çok az kusurlar mutlaka var. Dört dörtlük yaşantı yok sevgili arkadaşlarım. Amma ve velakin çoğu gitmiş durumda. Hangi arkadaşım seçecekse şöyle bir bakalım. Hayat yolunuz artık baştan sonuna kadar çizilmiş sizin. Tertemiz yere doğru gidiyorsunuz. Bayağı bir sıkıntılar da gidecek. Yani küçük çaplı sıkıntılarınız var. Hiç önemli değil. Zaten onu burada baş başa oturmuş artık düşmanlarınız mı? İş hayatındaki düşmanlarınız kara kediler mi aşk hayatımı bakın sevgili arkadaşlarım karşılıklı anlaşmalar yapıyorsunuz çok güzel çıkmış bu fal şöyle bir bakalım sevgili arkadaşım hangi arkadaşım bunu seçecekse iş hayatında güven geliyor sizlere iş hayatınızda ortaklarınızla veya çalıştığınız arkadaşlarınız veya patronunuz arkadaşlar hiç fark etmiyor karşılıklı güven güven meselesi gelecek biraz iş yükünüz artabilir sizin İş yükünüz artsa da güvenli bir şekilde artacak hiç merak etmeyin güven içinde hissedecekler arkadaşlarım kendilerinin iş hayatında yalnız aşk hayatınız çok güzel tertemiz çıkmış bakın yine aynı şekliyle burada kafa kafaya vermiş sevgililer eşler de mükemmel çıkmış karşılıklı anlaşmalar var maddi manevi sıkıntılar her neyse karşılıklı anlaşmalar yapılacak biz artık tamam, geçmişin olumsuzluğu geride kalacak, zeminde kalacak. Biz sıkıntıları veya düşmanları, sizi rahatsız eden etkenler her neyse, mutluluğunuza gölge düşüren her neyse şuradan alıyoruz. Şu şekil kıvıraraktan biz bunu toplayıp temizliyoruz. Fincandan atıyoruz. Demer adresine gelecekler sevgili arkadaşlarım. Seçen arkadaşım her kimse. Bakın zaten her şey ortada tertemiz çıkmış. Artık... Pürüzler, sizi hasta yapan, rahatsız eden, mutsuz eden etkiler her neyse ilişkinizde, işinizde veya sağlığınızda tamamen dibe inmiş, toplanılmış, gitti gidiyor. Evet sevgili arkadaşlarım çok büyük de bir kuşunuz çıkmış. Güzel temiz haberler alacaksanız üst kısmı da görüyorsunuz. Bakın tertemiz çıkmış, küçük çaplı da olsa bu fincanımı seçecek olan arkadaşlarım bay veya bayan güzel haberlerle karşılaşacaklar. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım küçük küçük kuşlarınız dua eden arkadaşlarım çıkmış hiç merak etmeyin güzel kardeşlerim o dualarınızın üstünde bakın küçük çaplı balıklarınız çıkmış ne türlü bir dua bu iş duası mı aşk duası mı hiç merak etmeyin sizlerin duaları kabul olmuş çünkü üstünüz tertemiz çıkmış evren sizinle hiç merak etmeyin ve benim burada gördüğüm iş hayatı %75 çok güzel çıkmış sizlerin sevgili arkadaşlarım aşk hayatını süper çıkmış karşılıklı çok anlaşmalar var eşler arasında sevgililer arasında sıkıntı sorun her neyse samimi söylüyorum çok güzel karşılıklı anlaşmalar yapıp birbirinize karşı bir dayanışma içine girecekler benim sevgili arkadaşlarım bu fincanım tamamen güzellikler üstüne kurulu böyle nasıl diyeyim ama siz yapacaksınız bunu ama karşı partneriniz yapacak hiç fark etmiyor bir anda atağa geçip sorunlarına çözümler arayacak sevgili kardeşlerim sorunlara çözüm arayacaksınız ilişkilerinizin içindeki sıkıntılar neyse evliliğinizdeki sıkıntı maddi manevi her neyse çok güzel anlaşmalar yapacaksınız zaten borcumuz var örnek veriyorum arkadaşlar Kredi çektik, araç aldık, ev aldık. Örneğin evli çiftlerimiz için söylüyorum. Zaten borç var, sıkıntı var. E şimdi bir de karı koca arası da mı bozulsun? O da bozulduğu an bir ev ayakta duramaz. Ne yapıyoruz burada? Karşılıklı eşler arasında anlaşmalar yapıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım veya duruma göre hareket edelim gibi eşler arasında Anlaşmalar sağlanılacak. İnanın çok güzel yere doğru gidecek. Zaten fincan çok görüyorsunuz yani. Aydınlık tertemiz aslında gönül ister ki hiç şekil çıkmasın arkadaşlar. Hiç şekil çıkmasın şu gördüğünüz gibi tertemiz çıksın tamam. Sizlerde Murat dört dörtlük demektir. Temizlik ferahlık geliyor ya. Temizlik ferahlık geliyor nedir? Maddi alanda %75 süper maddiyat da iyi çıkmış birinci fincanımda aşk ilişkilerinizde sıkıntılar gidiyor karşılıklı anlaşmalar yapıyorsunuz eşler arasında da sevgililer arasında da daha ne olsun değil mi sevgili arkadaşlarım güzel insanlar gelelim benim birinci fincanımı seçecek olan arkadaşlarım muradına erecekler mi bakalım mı sevgili arkadaşlarım şöyle kök kısma bir bakalım evet çok küçük küçük kelebekleriniz çıkmış sizin kelebekler üçü bir arada üstelik kelebekler gecikmiş mutluluk demektir Yalnız şunu söyleyeyim sizin bu muradınız öyle hemen hadi ince olmayacak canlar. Geçmişi bitirmeniz gerekiyor. Buradaki benim aldığım işaret geçmişi bitireceksiniz. Birbirinize sıkı sıkı sarılacaksınız ama sevgiliniz ama eşiniz hiç fark etmiyor. Birbirinize sıkı sıkı sarıldıktan sonra kesinlikle pes etmek yok. Kaçmak yok. Direneceksiniz inanın dördüncü etapta. Sizin muradınız geliyor sevgili arkadaşlarım. Bu fincanımı seçen arkadaşlarım mutlaka evren bir şekilde mesaj verir. Şurada kalp çıktı diye örnek veriyorum arkadaşlar. Aa ben işte aşk hayatında dört dörtlük mutluluğa ereceğim diye bir şey yok. Evren basamak basamak işaretler verir. Basamak basamak adım adım bizlere mesajlar verir. Anlayabilene pes etmiyorsunuz. Kaçış yok. İsyan yok dördüncü etapta mutluluk murat gelecek küs müsünüz barışlar gelecek güzel kardeşlerim sizlere çiçekler uzanacak veya bir alo belki bir bey olabilirsiniz beye çiçek verilir mi tabi ki verilmiyor bir alo diyebilirler bir mesaj gelebilir sevdiğinizden böyle bir murat durumunuz çıkmış yalnız tırsmak yok korkmak yok kesinlikle kaçmaya teşebbüs etmiyorsunuz canlar. Yani küçük çaplı sizi bir sabır bekliyor. Ona göre benden size söylemesi. Eşler, sevgililer iş durumu mükemmel çıkmış. Bakalım tabağınızda zaten belli bakın. Akıp gidecek şimdi. Böyle bir ferahlık, bir kurtuluş geliyor size. Sevgili şimdi burç adı da veremiyorum. Hangi arkadaşım bunu çe seçecek, çekecek bilmiyorum arkadaşlar. Artık arkadaşlar diyerekten geçip gideceğim. Yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Efendim bakın ne güzel, ne kadar güzel. Kabayı attınız artık tamam bir ferahlık geliyor. Şöyle şekillerime ben bir bakayım sevgili arkadaşlarım efendim burç adı söyleyememek ne kadar zormuş. 12 burç arkadaşım diyeyim ben sizlere. Çok güzel sevgili arkadaşlarım balıklarınızı görün. Tıpkı denizin üstünde zaman zaman yunuslar atlar değil mi sevgili arkadaşlar dalgalanan hayat çizginizi görün üstünde de yunuslarınızı görün. Evet biraz bir karmaşa durumları var. Fakat benim burada gördüğüm birçok arkadaşım hayatında düşman, kara kedi, onu rahatsız eden, mutsuz eden. Bakın balıklarınız aşağıya doğru inmeye çalışıyorlar. Nereye? Hanenize geliyorlar güzel kardeşlerim. Balıklarınızı görün. Aman Allah'ım köpek balığı bile var içinde. Önemli değil. Balık balıktır sevgili arkadaşlarım. İş hayatınızda sizi rahatsız eden, mutsuz eden, aşk hayatınızda. Ya hayatınızın genelinde sizi mutsuz eden her neyse sizde ben şunu gördüm burada arkadaşlar böyle bir mücadele bir hırs durumu var siz tamamen sizi mutsuz eden etkenler her neyse bu fincanı seçen arkadaşım kurtuluş yaşayacak böyle bir şey var bakın ben size şöyle çevireyim şimdi örtüme dökülecek diye de biraz çekiniyorum ama neyse sizlere feda olsun dökülsün sıkıntı diye. Sevgili arkadaşlar balıklarınızı görün. Karmaşayı görüyor musunuz? Kavgayı görüyor musunuz? Korkmayın. Kavga yok. Kavga yok. Bu hayat mücadeleniz canlar. Bu sizin iç mücadeleniz. Görün. Görün 2-3 insan nasıl birbirine girmiş. Bunu yapan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? E eh, yeter artık. Benim de mutlu olma zamanım. Ben iş hayatımda karmaşayı istemiyorum. Ben aşk hayatımda mutsuzluk istemiyorum diyerek... Sizi mutsuz eden her neyse bakın nasıl tekme atıyorsunuz canlar ya siz yap yapın yapın güzel kardeşlerim çünkü onlar düşman onlar sizi mutsuz ediyor şöyle yapayım ben size resmen de çıkmış zaten sevgili arkadaşlarım karate var tekvando var sizlerde ben de tekvandocuyumdur bayılırım öyle şeylere bakın canlar yanlış anlamayın tabii ki kavgacı değilim kavga yok nasıl döner tekme atıyorsunuz tekme atıyorsunuz sevgili arkadaşlarım benim burada gördüğüm atıyorsunuz nereye dışarıya gideceksin benim hayatımdan gideceksin benim mutlu olmam lazım ama sevgilimle ama eşimle ama işimle aşkımda hayatımda ben mutluluk istiyorum yeter artık benim hayatımdan gideceksiniz dercesine samimi söylüyorum bu fincanı seçen arkadaşlarım Mutluluğa doğru murada doğru gidecekler bir kurtuluş yaşayacaksınız bir yeniden doğuş yaşayacaksınız canlar hiç merak etmeyin dediğim gibi muradınıza ermek için muradınıza dileğinizin kabul olması için dördüncü etap gerekiyor lütfen biraz sabır istiyor pes etmiyorsunuz bakın burada gördüğünüz gibi döner tekmeyle zaten düşmanları nasıl atıyorsunuz aşağıya gidiyorlar uçurumdan aşağıya sevgili arkadaşlarım pes etmeyin Balıklar hanenize doğru uçar vaziyette geliyorlar. Hadi bakalım güzel kardeşlerim. Çok güzel harika çıkmış. Yani bu fincanı seçen arkadaşım kurtuluş, doğuş yaşayacak. Bitti. Bakın temizliği görün. Ben daha bir şey söylemiyorum sevgili arkadaşlarım. İşte buyurun. Ne diyor meleğim? Güç sende diyor. Seçen arkadaşım her kimse. Güçsizde. Gitti onlar onlar tamam onlar tekmeyi yedi gitti hayatımızı mutsuz eden her kimse gücünü elini al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de gerisi hikaye diyor hadi bakalım sevgili birinci fincanımın sahipleri efendim geçelim ikinci fincanımıza sevgili arkadaşlarım ikinci fincanımı seçecek olan arkadaşlarım veya arkadaşım şöyle bir bandıralım öyle bir alışmışım arkadaşlar şunu yapamıyorum ya neyse önemli değil efendim bu da temiz çıktı çok güzel karanlık çıkmasın zaten karanlık çıkmasın şöyle bir ferahlık gelsin artık benim güzel arkadaşlarımın hayatına ya değil mi şöyle bir ferahlık gelsin bıktılar onlar da olumsuzluklardan bıktılar artık güzel şeyler söyle Şengül diyorlar buyurun ne kadar güzel nasıl bir niyet yapmışsam sevgili arkadaşlarım güzel insanlar bakın şu yollarınızı görün ya Allah aşkına görür müsünüz şu yolunuzu görüyor musunuz buyurun dipten çok az Hafif sıkıntı bir karanlık var bakın. Ama şuradan yukarısındaki ferahlığı görüyor musunuz? Gerçi fincanlarımız farklı. Açılımları farklı ama az önce şurada da söyledim. Tıpkının aynası burada da çıkmış. Bir miktar sabır istiyor güzel kardeşim. Bir şey ha deyince, hemen şimdi elde edilemiyor. Bir miktar benim burada gördüğüm burada da bir sabır durumu var karşısındaki yolları görün buyurun tertemiz yukarıya doğru gidiyor nedir bu murat yolunuz dilek yolunuz mutluluk yolunuz doğruya doğru bakacağız şimdi sevgili arkadaşlarım tamam kökten de zaten artık sıkıntıları kurumuş toprak gibi patlatmış çatlatmış durumdasınız artık tamam parçalar yerinden oynamış sıkıntılar gidiyor bu fincanımı seçen arkadaşlarım için söylüyorum ya ne zormuş burç adı verememek arkadaşlarım 12 burcumuza hitap ettiğim için koç burcu balık burcu da diyemiyorum boğa diyemiyorum söylüyorum arkadaşlar diyorum sevgili arkadaşlarım efendim aman da aman ne kadar güzel ağır bakın o kalı bir şekilde bizzat da göstereceğim şimdi sevgili arkadaşlarım bu ne tombulluk bu kuşunuzu görüyor musunuz ikinci fincanımı seçecek olan arkadaşlarım şu kuşun tombulluğunu görün kuşumuz yakından göstereyim Bakın kuşumuz öyle şişmiş ki <gülüyor> affınıza sığınıyorum canlar baya bir şişko nedir bu gecikmiş haberler birikmiş güzel kardeşlerim bir şeyler birikmiş üstü temiz çıkmış temiz haberler gelecek bu nedir miras alacağınız vardır güzel kardeşlerim bunun haberi gelir hiç beklemediğiniz anda dileğiniz vardır. Dileğinizle alakalı haberler gelecektir. Adağınız vardır güzel kardeşlerim. Şişmiş, bekliye bekliye bir gecikme var burada. Bir şeyler şişmiş bakın kuşunuz resmen görün. Gagasıyla görüyorsunuz değil mi? Nasıl şişmiş? Şişmiş, gecikme var. Benim sevgili arkadaşlarımda her kimlerse artık mutluluklarında gecikmeler oluşmuş. Haksızlıklara uğramışlar kuş şişmiş artık burama geldi diyor ya eliyle burnunu tutuyor burama geldi artık benim karşımdaki arkadaşlarıma bir an önce ulaşmam lazım onlara bu güzel haberleri vermem lazım sevgili arkadaşlarım iş hayatı ile alakalı olabilir herhalde yani ya aşk hayatı ya iş hayatı ya sağlığınızla alakalı ya da olmadı gayrimenkullerle bir duanız bir dileğiniz gecikmiş miras olabilir boşanma durumlarınız olabilir örnek veriyorum yanlış anlamayın Tabii ki böyle bir açılımda o tür kötü şeylerden söz etmek istemiyorum örnek veriyorum arkadaşlar tazminat olabilir her an her şey olabilir kuş kötü değildir bakın nasıl yüklü bir şekilde geliyor ya tertemiz yerden geliyor bakın hayat yolunuzu görün sevgili arkadaşlarım güzel insanlar çok güzel çıkmış güzel harika karşılıklı bakın kuş size ulaşacak dipte zeminde görüyor musunuz bir şekilde engelleri aşıp bu kuşumuz size ulaşacak iki büklüm bir vaziyette çıkmışsınız fincanımı seçecek olan arkadaşlarıma söylüyorum artık o kadar bıkmışsınız ki iki büklüm vaziyette çıkmışsınız burada resmen canlar kuş karşınızda arada da çok büyük bir mesafe yok geldi geliyor hiç merak etmeyin nasıl geliyor görün tertemiz yerden tertemiz yoldan geliyor bu fincanımı seçecek olan arkadaşlarımın ada yerine gelebilir muradı yerine gelebilir hiç beklemediğiniz bir anda sevdiklerinizden haber gelebilir yurt dışında örnek veriyorum anneniz babanız vardır eşiniz çalışıyordur hiç beklemediğiniz anda bu insanlardan haber gelebilir çıkıyoruz geliyoruz hesabı ya da sizi yanımıza alacağız hesabı örnek verdim canlar Herkesin hayatı tabii ki de farklı hiç merak etmeyin canlarım benim böyle bir arayış durumları şunu da söyleyeyim iş hayatında ama ortaklarınız ama patronunuz ama iş arkadaşlarınız sizi arayacaklar bir şekilde arayacaklar aranızda sorun sıkıntı var ise bunları düzeltmek için sizi aramaya koyulacaklar sevgili arkadaşlarım barış eli uzatacaklar hakkınız neyse bu fincandaki arkadaşlarım iş hayatında alıyorlar. Gelelim aşk hayatına. Aşk hayatında küçük çaplı bir karmaşa durumu çıkmış. Ama geride kalmış. Geriye bakış yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şurada bazı arkadaşlarım geriye bakış yapmışlar. Karmaşa geride kalmış. Hiç merak etmeyin. Eşiniz ya da sevgiliniz, bay veya bayansınız sıkı sıkı size sarılacak. Bu fincanı seçen arkadaşım için söylüyorum. Aşk hayatınız 3. etapta güzel çıkmış sizin. 1. etap mutsuz kavgalı gürültülü veya araya birileri girdi İkinci etapta bir nefes almışsınız canlar daha sonrasında geriye bakış yapılmış özellikle de bayları gördüm yanlış anlamayın aslında ben cinsiyet vermiyorum ama tip olarak görüntü erkekler daha çok geriye bakış yapmışlar ardından sevgilileriniz veya eşleriniz efendim sizden yanı olacak sıkı sıkı üçüncü etapta 1 2 3 tamam bitti Sizden yana olacaklar sıkı sıkı sarılacaklar sizlere hiç merak etmeyin evliler de aynı şekliyle mükemmel çıkmışlar temiz tertemiz muradınıza da gideceksiniz bakın bu ikinci etaptakiler benim sevgili evli olan arkadaşlarımın %50'si biraz böyle karamsar kalmışlar buradaki evli çiftlerimiz biraz karamsar kalmışlar ama hiç merak etmeyin güzel kardeşlerim size güzel haberler gelecek evli olan çiftlerimiz Karamsar olan çiftlerimiz maddi anlamda mı karamsarsınız veya aldatıldığınızı mı düşünüyor kandırıldığını mı düşünüyor ne düşünüyorsun aklınızdan ne geçiyor böyle bir karamsar kalmış bazı çiftlerimiz hiç merak etmeyin tekrar eşinizle aranızda bir düzgünlük gelecek bir güzellik gelecek bir güzel haber uçuşları bir aşk kokları bir şeyler olacak sizlere bakın yukarıdan bir şeyler iniyor burada üstelik de nasıl iniyor? Bakın tertemiz bir yuvarlak içinde bir güzellik gelecek sizlerin hayatına. Bu fincanımı seçen karamsar olan çiftlere söylüyorum. Güzellikler gelecek, güzel haberleşmeler. Bir şey, bir şey olacak sizin hayatınızda. Tekrar eşinizle birleşmeyi sağlayacaksınız. Yalnız benim burada gördüğüm bazı sevgililer, sevgili arkadaşlarım bir şeylerden memnun değiller. Değiştirmek isteyecekler. Hani değiştirmek isteyecekler derken yanlış anlaşılmasın. Birbirini değiştirmek değil. Ya evlerini değiştirmek isteyecekler ya mekanlarını ya arkadaşlarını ya işte bizim bu arkadaşlarımız bize hiç iyi gelmiyor. Sanki bizim aramızı bozar gibi bir halleri var diyecekler. İkinci fincanımı seçen bazı sevgililer hepiniz değil. Biraz çoğunlukta çıkmış ama bazılarını sevgili arkadaşlarım. Efendim evli olanlarımız dediğim gibi biraz karamsar çıkmışlar ama güzel yere doğru gideceksiniz. Murada gelince... Murada ereceksiniz nasıl eriyorsunuz murada sevgili arkadaşlarım önce bir patlama yaşayacaksınız bakın tıpkı burada yaşanılan nasıl yağmur yağmaya yağmaya toprağımız çatladı kopma üstüne geldi aynen bu şekil bir patlama durumu meydana geliyor bakın burada yüzünüz de çıkmış zaten ama kim bu bilinmez yüzleriniz resmen hayalleriniz çıkmış sevgili arkadaşlarım güzel insanlar bir patlama durumu neymiş bu patlama yanlış anlamayın Lütfen geçmişin olumsuzluğunu bir an önce kafanızdan atar mısınız? Bu fincanımı seçen arkadaşlarım için evli ya da bekar hiç fark etmiyor genel olarak söylüyorum. Muradınıza ermek için geçmişin olumsuzluğunu öncelikle kafanızdan atacaksınız. Yani karamsar olmayacağız. Biraz bu fincanımdaki arkadaşlarım hayata karşı karamsar çıkmışlar. Bu karamsarlığı lütfen atıyorsunuz. Sizde de üçüncü etapta bakın bir, iki üç, üçüncü etap yola gidiyor görün yüzlerinizi görün diyeceğim ama ya Şengül oradaki ben değilim de diyebilir bazı arkadaşlarım hayaliniz çıkmış resmen şöyle göstereyim bakın yüzleri görün bir, iki, üç üçüncü olarak yola gidiyorsunuz güzel kardeşim ve nasıl tertemiz bir şekilde geçmişin olumsuzluğunu beyninizden atacaksınız karamsarlık yok, isyan yok üçüncü etapta samimi söylüyorum size bakın çok ciddi söylüyorum İki koldan eşiniz veya sevgiliniz kafa kafaya verip bakın nerede birleştiniz. Ben daha ne diyeyim sevgili arkadaşlarım. İş hayatı içinde aynı şey geçerli. İş hayatı evliler içinde geçerli. Hepiniz için geçerli. Güzel çok güzel güzel yere doğru gideceksiniz. Yalnız buradaki benim aldığım sinyal karamsarlık yok. Tamam ben bunu yapacağım ben bunu başaracağım diyeceksiniz. Yolu gördünüz buyrun buyurun birleşimi görüyor musunuz üstelik de tertemiz yere doğru gideceksiniz lütfen buyurun efendim buyurun aman Allah'ım iki tane yığıntıyı görüyor musunuz ben yığıntı derim canlar size dışarıdan şans gelecektir güzel kardeşlerim ben size nasıl diyeyim az önce de söylediğim gibi üçüncü etapta bakın karamsarlığı atıyorsunuz İsyan yok Yok artık benim bu işim olma, Ben bu hayattan umudu kestim gibi düşünceleri. Lütfen bu fincandakiler atar mısınız? Atıyorsunuz. Şu suyumuzu atalım önce. Aslında şeklini de pek bozmak da istemiyorum canlar. Miras. Lütfen şans oyunları. İkinci fincanımın sahiplerine duyurulur. Efendim sizler için. Görün. Miras. Kredi. Tazminat. Hani bazı şeylere girmek istemiyorum. Her an her şey olabilir şans oyunları beklemediğiniz yerden yardım elleri efendim sizlere uzanabilir bu bir bir de şunu söyleyeyim ben sizlere güç gelecek sizler ikinci fincanımı seçen arkadaşlarım size güç geliyor güç gelecek size güç güç ruhen bedenen güç yapacaksınız nasıl yapıyorsunuz tıpkı az önce fincanımda söylediğim gibi lütfen karamsarlığı atın karamsarlık gitsin karamsarlığı bitiriyorsunuz İsyan yok kötü düşünceleri Duyguları atıyorsunuz Pes etmek zaten yok Yolunuzu gördünüz her şey ortada Toplu bir şekilde Mevla'yı da görüyorsunuz de öyle derler Mevla derler bakın Çünkü niçin Mevla evren gönderiyor Sevgili arkadaşlarım Bir duanız bir dileğiniz bir adağınız Yerine gelebilir Şans oyunlarından elinize şans geçebilir Bakın resmen ben size gö gösteriyorum Tutuyorum gösteriyorum saklamıyorum Görün Aşağıya düşsün de istemiyorum. Çünkü toplu bir şey var burada güzel kardeşlerim. Hiç beklemediğiniz anda bir yerlerden sizlerin eline bir şeyler geçebilir. Karamsar olmayın. Zaten sevgililer de hayatlarında bazı değişiklikler yapacaklar. Neyse sizin hanenize iniyor zaten. Top top hanenize iniyor güzel insanlar. Şöyle bir bakalım. Sıkıntılar gidecek. Dediğim gibi karamsarlık kesinlikle yok bakın. Gördünüz mü? Kuşa dönüştü resmen. Tombul bir kuşa dönüştü. Bir yerde tombul bir koyuna dönüştü. Aslında koyun kelimesini kullanmak istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın tertemiz küçük küçük balıklar. Küçük küçük kuşlarımız resmen. Ne yapayım ekrana tutayım mı tutmayayım mı bilmiyorum. Karamsar karamsar konuşuyorum sevgili arkadaşlarım. Resmen balık balıklar kuşlarınız kanat çırpıyor. Küçük çaplı da olsa güzel temiz haberler alacaksanız çünkü temizliğin içinde çıktı çok güzel dışarıdan haberler gelecek tombul kuşunuzu görün sizin bu kuşunuz da üstelik hem koyuna dönüştü hem tombul şişmiş kuşa hem de deve kuşuna dönüştü yüklü bir şekilde geliyor arkadaşlar hanenize attım zaten haberiniz olsun gerçekten güç yapacaksınız siz yalnız benim burada küçük çaplı gördüğüm bir şey var canlar küçük çaplı bakın burada biri gizlenmiş burada biri gizleniyor sizin kalbini üstüne bunu ben şimdi söylemeyeyim de dedim ama söyleyeyim uyarmakta fayda var. Bakın burada sizin kalbiniz zaten dedim ya size az önce sizde biraz karamsarlık var. Bu karamsarlığı atıyorsunuz kesinlikle bu gitti. Kalbinizin üstüne ne kadar güzel bir kuş konmuş. Ferahlık geliyor kalbinize güzellik güç gelecek. Bu fincanımdaki arkadaşlarım güç yapacaklar derken bakın burada da biri gizlenmiş sizin yaptığınız güçten hafif çaplı diyorum bakın sizde korkutmak istemiyorum görün. gizlenmiş kişiyi görüyor musunuz gizlenmiş gizli gizli size bakıyor yani <gülüyor> cinsiyetini de vermek istemiyorum iki türlü size yalanla gelebilir bu insan yani sizin muradınızı engellemek isteyebilir ama şunu söyleyeyim size bakın alt kısım o kadar temiz çıkmış ki kendisi karanlığa saplanmış yani kendi yalanında kendi dolanında bu insan boğulacak çünkü sıkışmış araya görüyorsunuz sizin çevre açık alt kısımda açık deve kuşu mu diyelim koyun mu diyelim tombul kuş mu diyelim üçünü de andırıyor bakın ona doğru siz gidiyorsunuz yolunuz açılmış kötü niyetli karanlığa saplanmış orada çevresinde bakın hemen ilerisinde de iki düşüncesi var Neymiş bu iki düşünce yalan dolan iftira artık aklınıza gelebilecek her şey canlar bunlara da itibar etmeyelim zaten onların istekleri de olmayacak kendisi saplanmış şimdi bakalım bunun için meleğim ne söylüyor aman Allah'ım lütfen karamsar olmuyoruz arkadaşlar sakın güzel yere doğru gideceksiniz nasıl 3. etapta bitti ben bizzat da gösterdim ne diyor meleğim Lütfen inan diyor. İnan buna inan. Güç geliyor. Güç güzellik geliyor. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor. Bitti. Bunu da açık bir vaziyette bırakalım. Sevgili arkadaşlarım gelelim. Üçüncü fincanımı seçen arkadaşlarıma. Efendim böyle burç adı da veremeyince böyle bir tuhaf geliyor bana. Sevgili arkadaşlarım açalım bakalım. Şöyle bandıralım. Evet şekillerimiz değişik değişik güzel insanlar şöyle bir çevirelim ama çoğunda aydınlık çıkmış evet %70 efendim aydınlık çıkmış bu tabi sizi korkutmasın şekillere bakacağız canlar şekillere bakacağız hmm. evet bu fincanımı seçen arkadaşım bakın düpedüz ortada efendim sizde nazar var sizde nazar var çok mu yakışıklısınız çok mu güzelsiniz ne bileyim çok mu beceriklisiniz güzel insanlar böyle alımlı çalımlı mısınız Allah aşkına öylesinizdir mutlaka. Bakın nazar var nazar nazar üstüne gelmiş üstünüze ağırlık çökmüş lütfen okuyalım. Lütfen kendimize kendimiz okuyalım ki ben kendime kendim okuyorum nereden bulayım yaşlı çifti değil mi canlar. Evet kendimize kendimiz okuyacağız sevgili arkadaşlarım. Hmm. Evet uzaklarda bekledikleri olanlar var burada bakın. Resmen gelin vaziyetinde çıkmış. Uzaklarda efendim yurt dışında sevdiğiniz mi var? Yurt dışında işiniz mi var? Hiç merak etmeyin. Çok güzel geliyor bakın hemen yanında çıkmış. Çok güzel geliyor. Ya nişanlısınız ya sözlüsünüz ya sevdiğiniz var da evleneceksiniz. Hiç merak etmeyin kendiniz zaten gelinlikli bir vaziyette çıkmışsınız. Geliyor güzel kardeşim. Hem de nasıl geliyor ama biraz uzakta bu insan. Küçük çıkmış. Merak etmeyin arkanızda da bakın. Tertemiz yolunuzu görün. Hayat yolunuz bu sizin. Sevgili gelin kardeşim, damat kardeşim sizin için söylüyorum. Efendim diğer kardeşlerimin de aynı şekliyle bakın hayat yolunuz ne kadar tertemiz çıkmış. Sıkıntılar bir araya toplanmış. Hoş şekiller çıkmış sizde. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Şekilleri görün bakın. Sıkıntılar artık yerinden oynamış sadece bir nazara atlatamamış. Üçüncü fincanımın sahipleri lütfen kendinize okuyun sevgili arkadaşlarım. Buyurun. Balık balık üstüne çıkmış canlar. Balık balık üstüne çıkmış. Ne kadar güzel. Hoş bir niyette bulunmuşum yani. Ne kadar güzel. Diyim canlar böyle güzel şeyler çıksın diye. Efendim. Burada bir tane de boynuzlu şeytanımız çıkmış. Boynuzlu şeytanımıza lütfen dikkat edelim. Mutlaka düşmansız olmuyor. Zaten dört dörtlük güzellik var mı hayatımızda tabii ki yok. Bunlara dikkat edelim. Bayağı böyle bir bir şeylere saldırmaya çalışıyor boynuzlu şeytanımız. Kimdir bu? arkadaş çevremizdir. Yani anlayın akrabadır, kulu komşudurumun bunlara karşı dikkatli olalım. Bir şeyler yani anlayın, anlayın canlarım benim. Adında S harfi olan arkadaşlarıma çok güzel güzel haberler gelecek canlar. Şekil biraz kalbe benziyor fakat bir yerden sonra da kuşa dönüşmüş. Kalp kuşa dönüşmüş. Kalple ilgili, sevdiklerinizle ilgili Güzel güzel haberler alabilirsiniz. Adı soyadı S harfi olan arkadaşlarım. Yalnız biraz zamanı var bakın. Temiz yoldan gelecek o haberler. Hiç merak etmeyin birazcık zamanı var. Evet sevgili kardeşlerim. Şöyle bir bakalım. Hmm, bazı arkadaşlarım da hayata küsmüşler. Resmen hayalleri ters dönmüş. Hayalleri ters dönmüş. Benim arkadaşlarımın arkadaşlarım. Hayaliniz niçin ters döndü? Niçin? Bakın şöyle bir göstereyim ben size açık ve net. Hayaliniz tepe taklak olmuşsunuz ya. Kafa aşağıda, bacaklar yok zaten. Bacaklarınızı yemişler. Kim yemiş? Efendim, yukarıdaki canavar yemiş. Şeytan. Şeytan sizin. Geçmiş bu tabii ki. Bu geçmiş yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım. 3. fincanı seçecek olan arkadaşlarım geçmişte olmuş bu. Hakkınız gasp edilmiş. Kandırılmışsınız veya yalanlar söylenilmiş veya bazı güzellikler Mutluluklar elinizden alınmış. Bundan dolayı tabii ki tepe taklak mıyız? Elbette değiliz. O bizim içimiz, kalbimiz, ruhumuz o şekil. Kalben hayata küsmüş bazı arkadaşlarım. Yok işte benim aşkım olmadı, yok işim olmadı, yok şunum olmadı, mu olmadı gibi hayata karşı bir küskünlük durumlarından dolayı iç dünyanız o. Tabii ki tepe taklak değiliz. Bakın şeytan hala burada bir şeylerle karmaşa ama şunu söyleyeyim. Bir de işin ilginç yanı. Hani derler ya bir köpek mi havlarken veya bir kurt havlarken mi sevgili arkadaş ben anlamı böyle hayvanlar aleminden kendi başını yederler ya böyle derler değil mi hoş kendi başını ye evet efendim sizin bu şeytan o kadar zıvanadan çıkmış ki kendi başını kendi yiyecek hiç merak etmeyin çünkü şeytanın da şeytanı var onun da düşmanı var Düşmanıyla yani benim burada gördüğüm sizin rahat olun güzel kardeşlerim sizin düşman sizin yakayı bırakmış. Düşman kendi düşmanıyla mücadele içinde. Sizde ilgisi yok. Sizde ilgisi yok. Bakın resmen iki tane şeytan boynusu şeytan birbirine girmiş. Siz ise artık tamam ferahlığa doğru gidiyorsunuz. Bu budur. Zamanında sizi üzdü. Haklarınızı elinden aldı kırdı, parçaladı, haksızlık yaptı veya iftiralara uğrattı sizi, evren yanına bırakmaz, bırakmaz. İki şeytan şimdi savaşıyor. Yani sizin düşmanlarınız kendi derdine düşmüşler, sizi bırakmışlar artık güzel kardeşlerim. Hiç merak etmeyin, düşmanlardan da sıyrıldınız, hadi bakalım canlarım benim ya hangi arkadaşım seçecekse dediğim gibi sevgili arkadaşlarım nazar var üstünüzde bayağı da bir yukarıya doğru çıktı çıkıyor üst üste nazarlardaymış çok güzel temiz barışlarınız çıkmış sizin burada ay tıpkı az önce söylediğim gibi bakın karanlığın içinde bakın hemen balığın altında şeytan zaten sizin balıklarınıza artık sırt dönmüş balıkları görün açık ve net ben şekilleri gösteriyorum canlar şeytanı görün İki şeytan birbirini yiyor yani balıklarınızı görün balıklar tertemiz bir şekilde tepe taklak olmuş arkadaşlarıma doğru geliyor bildiğiniz yunus balıkları arkasında da küçük küçük kelebek işaretlerini görün kelebek nedir gecikmiş mutluluk demektir şeytan sizin balıklarınızı görmüyor bile görmüyor kendi derdine düşmüş yollar açılmış ferahlıktan beri bakın size doğru Geliyor çünkü ah benim güzel insanlarım zamanında sizin düşmanlı serkim ise size haksızlık mı yaptı sizi tepe taklak mı yaptı buyurun nasıl göstereyim bilmiyorum ki şöyle yapayım düşman dost bildiğiniz bir köpek köpek de tepe taklak olmuş yani etme bulma dünyasını bulmuş hiç merak etmeyin bu fincanı seçecek olan arkadaşlarım Düşmanlarınızdan kurtuldunuz. Şöyle ki sizin düşmanınız zamanında sizi tepe taklak yapmış, üzmüş, kırmış, haklarınızla oynamış vesaire falan. Şimdi ettiğini bulmuş. Kendinin başı dertte bu düşmanın. Kendi tepe taklak olmuş ve sizin balıklarınızı, muradınızı zaten görecek halde değil. Evet sevgili arkadaşlarım. Üçüncü fincanı seçecek olan arkadaşlarım için durum bu. Bu bir. İkincisi sevgililerde mükemmel bir güzellik gördüm ben burada karşılıklı anlaşma. Aman Allah'ım. Sen de beceriklisin, ben de becerikliyim. İkimiz birleştik. Bu mutluluğu bozmayacağız. Köklü bir kuruluş yapacağız dercesine böyle bir karşılıklı anlaşmalar meydana gelmiş sevgililerde. Eşlerde derken eşlerin de şimdi yanlış anlaşılmasın. %80'i süper çıkmış sevgili arkadaşlarım. %20'sinde böyle bir hafiften bir kuşku durumları var kuşku duymayın duymayın güzel şeyler gelecek size de kuşku duymayın bakın karşılıklı karşılıklı konuşuyorsunuz eşinizle yalnız bir tanesi hafiften bir yan dönme durumu yapıyor yani bir kuşku durumu var kuşku duymayın güzel kardeşim sizin de tepeniz tertemiz çıkmış hiç kuşku duymayın kuşku yok güzel yere doğru sizlerde gideceksiniz çok güzel adında T harfi olanlar, E harfi, F harfi olanlar, A harfi olanlar yine F harfi ile E harfine ağırlık vermiş. Sevgili de olabilir efendim evli çiftlerimiz de olabilir. Hiç merak etmeyin sıkıntılarınız. Maddi manevi ya. Her neyse tamam atıyorsunuz. Sevgililer size söylüyorum bakın karşılıklı da anlaşmalar yapacaksınız. Köklü. Öyle bir anlaşma ki bu samimi söylüyorum uzun vadeli bir anlaşma yapılacak. Bakın açık ve de gösteriyorum sevgililer veya eşler sevgili demeyeyim de eşler sevgililer. Hmm. Karşılıklı oturuyorsunuz anlaşma yapıyorsunuz harfler resmen hmm. üstünüzde tertemiz çıkmış maddi manevi. sıkıntını her neyse veya başka türlü şeyler artık oralarını kurcalamayalım canlar uzun vadeli anlaşmayla planlar yapıp sizler de mutluluğa murada doğru gideceksiniz hiç merak etmeyin sizde de üçüncü etap çıkmış evet sevgili arkadaşlarım ve ben burada bir şey daha gördüm şimdi siz düşmanlarınızdan arındınız değil mi eşler sevgililer arasında da anlaşmalar çıkmış çok güzel benim burada gördüğüm bir de huzur artık size huzur gelecek bu fincanı seçen arkadaşlarım huzur bulacaksınız ve bu bulduğunuz huzuru Daim isteyeceksiniz hayatınızda. Hiç merak etmeyin samimi söylüyorum yine 3. etap 3 ay sonra olabilir. 3 hafta sonra olabilir. 3 3 3 vermiş size de küçük küçük zaten çıkmış burada huzur gelecek. Bakın çevreniz aydınlanmış. Düşmanlar bitti düşmanlarınız kendi derdine düşmüş. Artık güzellikler geliyor küçük küçük kelebekler küçük küçük balıklar küçük çaplı da olsa güzel haberler alacaksınız. Plan, proje süper. İstemediğiniz şeyleri değiştireceksiniz. Sizi mutsuz eden etkenler her neyse bunları değiştireceksiniz. Sevgili arkadaşlarım artık burç adı veremiyorum. 12 burcumuza hitap ediyorum. Sevgili arkadaşlarım iş hayatınızda harika. Bakın küçük çaplı da olsa top top görüyorsunuz değil mi? Bu nedir? Bir tazminat olabilir sevgili arkadaşlarım. Küçük çaplı da olsa. Şan soyunlarından elinize bir şey geçebilir. Çekilişler olabilir veya bir anda elinize bir araç geçebilir. Fırsatlar geçebilir. Çok fırsatlar yakalayacaksınız sevgili arkadaşlar ve bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Evet değiştireceksiniz de. Biraz sabır istiyor. İsyan yok. Kesinlikle şöyle yapayım arkadaşlar. İsyan yok. İsyan etmiyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle yapayım. İsyan yok. Karamsarlık yok. Bakın burada arkadaşlarımdan biri dimdik ayakta yolu açılmış artık tertemiz yere doğru gidecek. Çevresinde ise aslında şanslar var fırsatlar var. Yalnız şu ikinci etaptaki arkadaşım veya kardeşim oturmuş oturduğu yerde ne yazık ki fırsatları göremiyor. Bu bir miras olabilir. Kredi başvurusu yapmışsınızdır veya yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim sizlere de bir şeyler uzanıyor. Hiç merak etmeyin çünkü buradaki arkadaşımın iki büklüm olan arkadaşımın korkusu var. Bir şeyleri kaybetme korkusu var. Kaybetme korkusunu yaşama. Yaşama çünkü destek verecekler. Bu nedir? Ya sevgiliniz ya eşiniz ya dostunuz ya da hep bütün arkadaşlarımız da kötü değil ya arkadaşlar. Arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olabilir. Bütün kardeşler kötü mü? Tabii ki de değil. Bir anneniz babanız olabilir destek verileceksiniz burası harika yalnız bu fincanda tabağımın yani fincanımın tabağında biraz böyle bir kayıp korkuları duyabilir arkadaşlarım korkmayın kayıplardan korkmayın kayıp olmayacak zaten bir şeyi kaybetmeyi ne kadar korkarsanız sevgili arkadaşlarım bu bir canlı olabilir veya bir nesne olabilir bir şeyi ne kadar kaybetme korkusu yaşarsanız o kadar onu kaybetmeye mahkumsunuz demektir. Lütfen akıllı olalım, yürekli olalım. Kayıp yok. Kayıp nedir? Evren isterse bunu alır. Bitti. Bunu durduramayız. Ama kul kulun hakkını nereye kadar alır? Bir yere kadar alır. Ondan sonra da kendi derdinde kendi boğulur. Bu iş budur. Sevgili arkadaşlarım korku yok. Bakın burada bazı arkadaşlarımın özellikle de %50'sinde bir korku durumu var kaybetme korkusu var kaybetmek yok geçmişte sıkıntılar yaşamışsın kandırılmışsın hakkın hukukun elinden alınmış zaten pardon onlar zaten belasını bulmuş şeytanlar birbirine girmiş düşmanın kendi derdine düşmüş güzel kardeşim hiç merak etme sizde de üç çıkmış korkma korku yok bakın şanslar geliyor destek göreceksiniz destek yardım alacaksınız eşlerinizden sevgililerinizden sizi sevenlerden ailenizden dostlarınızdan patronunuzdan kim olursa olsun yüzde korkan arkadaşlarım korkmayın yüzde 50 de size yardım elleri fırsatlar yolunuza çıkacak değerlendirin lütfen bunları değerlendirin değerlendirdiğiniz takdirde adında A harfi olan arkadaşlarım aydınlığa doğru gidecekler sevgili arkadaşlarım diğer harfler geçerli değil mi tabi ki onlar da geçerli onlar da geçerdi zaten benim burada gördüğüm adında L harfi T harfi Y harfi olanlar daha küçük küçük de var efendim Z harfi olanlar var daha da İ harfi olanlar onlar zaten daha erken murada doğru gitmişler onlarınki daha bir erken oluşmuş hiç merak etmeyin canlar bakın ne kadar güzel tertemiz küçük çaplı adında İ harfi L harfi olanlar V harfi olanlar Y harfi Z harfi Küçük küçük dolu şurası. Bakın küçük çaplı güzel güzel haberler alacaksınız. Hiç korkmayın. %50 rahat. %50 biraz böyle bir kaybetme korkusu duyan arkadaşlarım. var korkmayın. Sizlere yardım elleri uzanacak. Elinize fırsatlar geçecek. Lütfen bunları çok iyi değerlendirin. Zaten düşmanlar belasını da bulmuş. Daha ne istiyorsunuz güzel arkadaşlarım. Çok güzel harika çıktı. Çok güzel güzel tertemiz haberler alacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar ben sizin şimdi melek kartınıza da bir bakayım bakalım. Melek kartım ne diyor? İşte buyurun buyurun düşman belasını buldu. Sıkıntılar etkiler her neyse artık siz nasıl diyeyim huzura gidiyorsunuz ya huzur huzur. Bu fincanımdaki arkadaşlarım huzuru daim edecekler. Ne diyor meleğim? Ah değişimi kucakla artık sen eski sen değilsin diyor ah benim güzel insanlarım bil ki gelecek olak, olan yenilikler herkesin hayrını olacak bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacak ah bir de böyle hızlı konuşmasam sevgili arkadaşlarım takılıyorlar dırırat dırat konuşup gidiyorum bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacak çok güzel yardım elleri uzanıyor fırsatlar elinize geçecek düşmanlar hapı yutmuş Ah <gülüyor> çık net çünkü kendi dertlerine düşmüşler sizi zaten görmüyorlar bir de en güzel şey huzur geliyor güzel kardeşlerim huzur 3. etapta ise istekleriniz size doğru yol alacak değişimi de kucaklıyoruz tamam hadi bakalım sevgili arkadaşlarım efendim 12 burç arkadaşım tabii ki koç burcu diyemedim balık burcu diyemedim boğa diyemedim ikizler diyemedim çünkü 12 burcum için geçerlidir. Efendim şöyle bir tanesini seçin hayırlısıyla her şeyin hayırlısı olsun sizler için cümlemiz için sevgili arkadaşlarım hangi arkadaşım hangi fincanımı seçerse efendim o fincan onun hayrını olsun sevgili arkadaşlarım güzel insanlar bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımı beğendiyseniz